Herkese selam arkadaşlar ben kafacı oyuncu bugün size ne göstereceğim Başlıktan da anladığınız gibi Size göstereceğim şey YouTube'un eski halini nasıl geri getireceksiniz Yeni hali böyle Bunu çoğu kişi emin de yani Bazıları seviyor bazıları sevmiyor Peki bu nasıl eski haline dönecek Şimdi Size Eski halini Eskiden döndürme şeklini göstereyim Eskiden arkadaşlar e Burada eski YouTube geriye yazardı. Artık yazmıyor. Kaldırılmış YouTube. Şimdi biz ne yapacağız şimdi? Bunu uzantıyla düzelteceğiz. Bakın bu yeni hali. Google Chrome web mağazasına girip bunu yazdığınız zaman bu program çıkıyor. Ya da User Agent yazın. Bu çıkıyor. Şurada e ekle diyor. Chrome ekleyeceksiniz Şurada gözüktüğü gibi Chrome eklendikten sonra Youtube'a geleceksiniz ve bu işlemden sonra F5 çekmenize hiç gerek yok Otomatik F5 çekiyor zaten Şimdi arkadaşlar bu iş nasıl olacak Şuna bir kere tıklayacaksınız Chrome, Internet Explorer, iOS, Android filan Bir sürü var yok kursak zaman geçer Internet Explorer'a tıklıyorsunuz internet explorer 10 tıklıyorsunuz otomatik f5 yapıyor sayfa düzelecek şimdi eski youtube geri yüklenecek arkadaşlar bakın eski youtube ama tek sıkıntı google bu halde kalmıyor bakın buna bir f5 atayım böyle değişiyor bunu da düzeltiriz ama youtube bozulur şimdi arkadaşlar YouTube'un eski halini döndürdük. Eski halini döndürdük ama bu halde kullanıp sıkılanlar olursa yani yeni haline geçmek isterlerse onlar da şöyle bir şey yapacaklar. Tekrar tıklayacağım Chrome bu sefer default yapacak. Eski haline dönecek. Ve bu eski haline döndü. Google Bu da eski haline dönecek. Burası eski haline döndü. Yalnız bir Google'ı bozuyor. YouTube'u düzeltiyor bunu yaptığımız zaman. Böyle oluyor. Bu tarafta eski YouTube'a dönecek. Bakın arkadaşlar eski YouTube. Hatta bir tane video açayım. Bakalım eski YouTube olarak devam ediyor mu? Ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eski YouTube'dan devam ediyor. Şuradan da anlaşılıyor zaten. Burası çok değişik oluyor yeni yurtta. Başka bir şekil yapmışlar. Bu da böyle. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.